Merhaba, canım. Sıkıldım. tekrar Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Kendine gel Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım. Yani o yüzden o yüzden the candy music. lütfen abone ol video'yu paylaş biz Instagram'da takip edebilirsiniz bizi. yorum yapabilirsiniz ve evet video'ya girelim <gülüyor> bu şarkıyı şey söyledi me güzel güldün o akşam daha bir adam bu şarkıyı buldum kayır buldum tamam sadece beni al beni ezgildim tamam içinde neler beni gören şerde kavuşur arınsa yarından kalamam ama ne? Yani yani ne yani, oluyor? Yani, evet, şey yani. hmm. ben video ben boyl. Ha, sözleri biraz şöyle bilir yani. Bu çünkü bu şarkı gerçek şarkı. Alo. Um öyle nejesi yani. I mean, it's Reneges, yeah. Hı. Ne de? Yani Nazif Devarsa bugara. Etrafında ne demek? Around. Around. At, evet, evet. Ama bir dakika bir şey soracağım. <Gülüyor> ee, bu parça kim söylüyor? Gerçek şarkıcı mı? Jaren ee, mi? <Gülüyor> Kendine müzisyen mi? Bu, bu, bu P. sesi sesidir. Sesidir. Evet, Ama şey evet. gibi yani şey diyorum güzel. Evet, çünkü Yani öyle öyle bir şarkılar söylüyor yani üstte. Tamam, ha sesi öyle akıl yani aklıma geliyor. Anladın Evet, my mind. Yeniden şarkilerin. Onu diyecektim, Onu diyecektim ama bir hayat savaşmak demekti Ariza. Didem mi? Savaşmak demekti Ariza. No no saruş saruş olmak duydum ama savaşmak savaşmak dedi. ya yanlış duydum ya Allah Allah. Yeni geldin ben gel gel ama geri döneme hey. Aslında. Ben ne baba KNDM, çünkü avs, avvortu stream bir şarkıcı. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, Jean, bir mühür. <coughs> I mean, I've listened to Ru um, Nick Ceygul'un. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Seni sev yeni geldim ben bazda ama geri ne dönen lan yanlış <Gülüyor> Bazı ama geri döneme Aslında yeni haline ben çok bir şey ama geri döneme semde <gülüyor> şey diyeceğim bu tür bir şarkı yani bu tür şarkılar e, ilk defa hiç beğenmiyorum bak gerçekten ne güzeldü o akşam oh o şarkıya çokordum <gülüyor> ya yemin diyorum vallahi <gülüyor> o sonra beğenmeyi başladım <gülüyor> <gülüyor> belki bu da sonra beğendim yani. beni beni <gülüyor> aldım çok beğendim ya <gülüyor> beni yal <gülüyor> kucanna Elimi beline sar. Evet <Levittim> ya Çok bir şey istemem ama geri dönemem. Ama video biraz <Hz>? tuhaf ya. Yes <coughs> yes tuhaf. Neden? Director Bay Unurcan dedem çok iyi bir çok iyi iş yaptı. Bu karar. Bu karar. Okay. Sorry, sorry, sorry. Evet bu karar arkadaşlar. Bu karar. Umarım beğendiniz. Evet. Jare, jare. Yani yaren ve kendine mısın? Evet. evet. Ben dürüst olmak Ger gerek yani dürüst olmak gerekirse ben yemedim Ama Lid nereden söyleyeyim lütfen? Bak suscu lütfen istiyorum video biraz tuhaftı ve bu tür şarkılar belki sonra beğenebilirim çünkü hep böyle evet. yani benim için yani hep hep geri dönüyorsun olsun yani evet i think wants to something like your, your <gülüyor> because of <gülüyor> <gülüyor> give seven seven yeah because i i I like it. Not love it. I I like it. I'll give 6. Yeah. İş. yani gibi. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı, videoyu paylaş, Instagram'da takip edebilirsiniz. Yorum Yazabilirsiniz. Ve bir dahaki sefere görüşünce kadar.